Verilen denklem sistemini yerine koyma metoduyla çözelim. Eksi 3x, eksi 4y eşittir eksi 2. Ve y eşittir 2x eksi 5. Şimdi soruyu baştan yazalım. Eksi 3x, eksi 4y, eşittir eksi 2. Ve y eşittir 2x eksi 5. Bu sorunun güzel tarafı, ikinci denklemi bizim için çözmüş olmaları y'yi tek başına bırakmışlar. Böylece, kolayca yerine koyma yöntemini uygulayabilirim. y'nin x cinsinden ifadesini, birinci denklemde y yerine koyarım ve x değerini bulurum. Hemen bunu deneyelim. Birinci denklemde, eksi 3x eksi 4. y yerine, ikinci denklemde y'nin eşit olduğu 2x eksi 5'i koyuyoruz. Yani, 4 çarpı 2x eksi 5. Ve bu, Eşittir, eksi 2. Şimdi, tek bilinmeyenli bir denklemin var ve x'i buluyorum. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Eksi 3x ve buradaki kısım, eksi 4'ü dağıtmamız gerekiyor. Burada dikkatli olalım. Eksi 4 çarpı 2x eşittir, eksi 8x ve eksi 4 çarpı eksi 5 eşittir, artı 20. Bunların hepsi eşittir, eksi 2. Şimdi x'li terimleri birleştirebiliriz. Eksi 3x, eksi 8 eşittir eksi 11. Böylece eksi 11x artı 20 eşittir eksi 2 çıktı. Şimdi x'i bulmak için iki taraftan 20 çıkaralım ve soldaki 20'yi ortadan kaldıralım. Sol tarafta sadece eksi 11x kaldı. Ve sağ tarafta da eksi 22 kalır. Şimdi iki tarafı eksi 11'e bölebiliriz. x eşittir 22 bölü 11. Eksiler birbirini götürdü ve x eşittir 2. Soru tam olarak bitmedi. Zor kısmını bitirdik diye düşünebiliriz. x'i bulduk ama şimdi y'yi bulmamız lazım. Bu x değerini şimdi bu iki denklemden herhangi birinde yerine koyup y'yi bulalım. İkinci denklemde y tek başına o yüzden onu kullanalım. İşimiz daha kolay olur. y eşittir 2 çarpı x yerine doğruların kesiştiği noktanın x değeri olarak bulduğumuz 2'yi koyuyoruz. Yani 2 çarpı 2 eksi 5. y değerini buluyoruz. y eşittir 2 çarpı 2 eksi 5 ve o zaman da y eşittir 4 eksi 5 ve y, eksi 1'e eşitmiş. Üstteki denklemde yerine koyarak kontrol edebilirsiniz isterseniz. Şimdi, eğer y eksi 1'e ve x de 2'ye eşitse, üstteki denklemde ne olacak? Eksi 3 çarpı 2, yani eksi 6. Eksi 4 çarpı eksi 1, yani artı 4 buluruz. Ve eksi 6 artı 4, gerçekten de eksi 2'ye eşittir. Yani bu koordinatlar iki denklemi de sağlar. Cevabı teyit etmek için gireriz. x eşittir 2 ve y eşittir eksi 1. x eşittir 2 ve y eşittir eksi 1. Şahane.